Bir önceki videomuzda yoga dersleri için temel plan ve deneme planı üzerinde pek çok analiz yaptık. Kaç seans gittiğimizde temel planla deneme planının maliyetinin başa baş geldiğini inceledik. Beş seans gittiğimizde iki planın toplam maliyeti aynı oluyordu. Ben fark etmemiştim ama yoga stüdyosunun girişindeki görevli bütün bu süre zarfında beni seyrediyormuş ve bana şunu söyledi. Yaptığını anlıyorum. Bazı seans sayılarında 12S, 20 artı 8S ile eşit oluyor. Maliyet aynı oluyor. 20 artı 8s'nin 12s'ye eşit olduğu durumlar var. 20 artı 8s'yi 12s'ye eşitliyoruz ve s değerini buluyoruz, daha sonra da m'nin değerini buluyoruz. Görevli ben bunu farklı bir yöntemle hesaplıyorum ve seninle bakalım aynı cevaba ulaşabilecek miyiz diye çok merak ediyorum diyor. Görevli şu şekilde hesaplama yapıyor. Temel planımızda aylık toplam maliyetin 20 lira, bu 20 liraya aylık sabit bir maliyet gibi düşünebilirsiniz. Artı 8 lira çarpı seans sayısı olduğunu görmüştük. Biz temel planla deneme planının aylık toplam maliyetinin hangi seans sayısında aynı olacağını bulmaya çalışıyoruz, diyor. Görevli bu iki bilinmeyenli denklemi tek bilinmeyenli bir denkleme çevirmeyi öneriyor. Buradaki maliyet terimini yok etmeyi düşünüyor. Eşitliğin sol tarafından m çıkarıyor. Eşitliğin sadece bir tarafından çıkarırsan eşitlik bozulur, diyorum. O da merak etme eşitliğin diğer tarafına da aynı şeyi yapacağım, diyor. Peki eşitliğin sağ tarafından da m'yi çıkartman ne işe yarayacak? Bu durumda sağ tarafta 20 artı 8 s eksi m olacak diyorum. Görevli de diyor ki m'yi sol taraftan çıkaracağım ama deneme planından zaten m'nin 12s'ye eşit olduğunu biliyorum. Eşitliğin sağ tarafından m yerine 12s çıkaracağım diyor. Eşitliğin sol tarafından m çıkarıyor, eşitliğin sağ tarafından 12s çıkarıyor. m'nin 12s'ye eşit olduğunu zaten biliyorduk. Görevlinin yaptığı mantıklı mı diye düşünüyorum. Aslında adamın yaptığı m eşittir 12s denkleminde m eşittir 20 artı 8s denkleminden çıkarmak. m'yi sol taraftan, 12s'yi de sağ taraftan çıkarıyor. Bu mantıklı mı? Birlikte düşünelim. Bir eşitliğin sol tarafına bir şey ekliyorsak, eşitliğin bozulmaması için aynı değeri sağ tarafa da eklememiz gerektiğini biliyoruz. Görevli maliyet terimini eşitliğin sol tarafından çıkarıyor m'nin 12s'ye eşit olduğunu sağdaki denklemden biliyor. Eşitliğin sağ tarafından da 12s'yi çıkarıyor. Eğer m 12s'ye eşitse, m çıkarmakla 12s'ye çıkarmak tamamen aynı şeydir. Yani bu son derece mantıklı bir yaklaşım. m'nin hem 20 artı 8s'ye hem de 12s'ye eşit olduğunu biliyoruz. Kısacası m 12s'ye eşit olduğu için eşitliğin bir tarafından m, diğer tarafından 12s'ye çıkarabiliriz. Peki bu işlemi yaptığımızda neye ulaşacağız? Sol tarafı toplayalım. m artı, eksi m birbirine götürür, eşitliğin sol tarafı sıfır. Sağ tarafta ise hala 20 var. Bir şeyden 8 tane var ve aynı şeyden 12 tanesini çıkarıyorum. Yani eksi 4se. Sıfır eşittir, 20 eksi 4se. Ve şimdi tek bilinmeyenli bir denklem oldu. Tek bilinmeyen de s s'nin değerini nasıl bulacağız? Bilinmeyeni eşitliğin bir tarafında yalnız bırakmaya çalışalım. s'yi eşitliğin sol tarafına almak için ne yapabiliriz? Sağdaki s'den kurtulmak istiyorum. Sağ taraftan 4s'yi çıkarıyoruz. Burada eksi 4s var, eğer eşitliğin sağ tarafındaki 4s'den kurtulmak istiyorsam, buraya 4s eklemeliyim. Eşitliğin sadece bir tarafına eklersek eşitlik bozulur. Eşitliğin o zaman sol tarafına da 4s ekleyeceğiz, değil mi? Sol tarafta 0 artı 4s var. Buranın toplamı 4s eder. Sağ tarafta ise eksi 4s ve artı 4s birbirini götürdü. Sadece 20 kaldı. 4s eşittir 20. S'yi bulmak için eşitliğin her iki tarafını 4'e bölebilirim. Eğer 4 çarpı seans sayısı 20'ye eşitse, s'yi nasıl bulabiliriz? Eşitliğin her iki tarafında 4'e bölelim. Sol tarafta sadece s kaldı. 20 bölü 4 eşittir 5, s eşittir 5. Bu bizim daha önce bulduğumuz cevapla aynı. Planlardan herhangi birisine bakarak seans sayısı 5 iken toplam maliyetin 60 lira olduğunu görebiliriz. Benim ve yoga stüdyosundaki görevli arkadaşım bu soruyu çözmek için uyguladığı, uyguladığımız yöntemler birbirinden oldukça farklı ama sonuç aynı.